Parabol Small Test'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Kampımıza son sürat devam ediyoruz. Small Test'i çözeceğiz bugün bu videomuzda. Sayfa numaralarını hemen söyleyeyim. 54 ve 55 numaralı sayfada bulunuyor Small Test sevgili arkadaşlarım. Kamp kitabımızdan devam ediyoruz ve sevgili arkadaşlarım kamp kitabını edinmek için açıklama kısmındaki satış linkine tıklayabilirsin. Evet, ilk sorumuzda zaman kaybetmeden Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuza baktığımızda bize demiş ki fx eşittir m kare eksi 1 çarpı x küp eksi m x kare artı 3x artı m ifadesi kolları yukarı yönlü olan bir parabol belirttiğine göre fm kaçtır diye sorulmuş. Şimdi kollarının yukarı doğru olduğunu biliyoruz ve bu neymiş arkadaşlarım bir? Parabolmuş paraboller neydi ikinci dereceden fonksiyonların grafikleriydi peki ikinci dereceden fonksiyonsa eğer buradaki x küpün ne işi var burada demek ki x küpün olmaması gerekiyor yani şu kısmı bizim sıfır yapmamız şart o halde diyorum ki m kare eksi bir eşittir sıfır olmalı yani m kare eşittir bir olmalı o halde burada m için iki farklı e, kombinasyon var m eşittir eksi bir veyahut m eşittir bir olması gerekiyor Burada m'nin eksi 1 mi 1 mi olduğunu nereden anlamamız gerek peki? Şuradan sevgili arkadaşlarım. Bizim kollarımız yukarı yönlüymüş bakın. O halde şurası zaten 0 gitti. Kollar yukarı doğruysa buradaki m gördüğüm yere ben ancak eksi 1 yazarsam kollar yukarı doğru olur. Çünkü eksi ile eksinin çarpımından artı gelir arkadaşlar. Ve bu şekilde baş katsayısı sayısı pozitif olan bir parabol elde etmiş oluruz. m'yi 1 kabul etmiş olursak baş katsayısı negatif olacağı için kollar aşağı yönlü olurdu bu gitti. Demek ki m eksi 1'miş artık fonksiyonu elde edebiliriz. fx eşittir bakın şurası eksi 1 ile beraber x kare oldu. Artı 3x bir de neyimiz var? Eksi birimiz var. Bizden istenen ne? Fm. Peki m kaçtı? Eksi bir. Yani bizden f eksi bir isteniyor. O halde x gördüğümüz yere artık eksi bir yazacağız. Eksi birin karesi 1, bir. 3 kere eksi bir eksi üç yapar. Ve bir de eksi birimiz var arkadaşlarım. 1 eksi 4'ten doğru cevap eksi 3 olacaktır. Yani 1 ile eksi 1'i de götürüp cevaba 3 diyebilirsiniz. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı dedik. Geçtim 2'ye fx eşittir eksi x kare artı mx artı n çarpı m parabolü x eksenini eksi 2'ye 0 ve 1'e 0 noktalarında kestiğine göre m çarpı n çarpımı kaça eşittir diye sorulmuş. Biliyorsunuz ki parabolün x eksenini kestiği noktalar aynı zamanda parabolün denkleminin kökleriydi arkadaşlarım. O halde benim köklerim bakın burada eksi 2 ve artı 1 olarak verilmiş bize. O halde arkadaşlarım, bakın burada nm var yani n çarpı m var. Bizden de zaten m çarpı N istenmiş yani aynı şey isteniyor. O halde kökler çarpımından yapabiliriz bunu. Kökler çarpımı formülümüz c bölü a'ydır. Yani nm bölü a'sı burada eksi 1 ona dikkat edin. Eksi 1'miş arkadaşlarım. O halde kökler çarpımının normal sonucu nedir? Nereden buluyoruz? Eksi 2 kere 1'den eksi 2 yapar arkadaşlarım. Eksiler gitti n çarpı m bize Karşımıza 2 olarak çıktı. Demek ki cevabımız E seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda. fx eşittir k artı 3 çarpı x k artı 4 çarpı x eksi bir parabolünün simetri ekseni x eşittir 1 bölü 2 doğrusudur. Aynı zamanda bu simetri ekseni bize parabolün tepe noktasının absisi hakkında da bilgi veriyordu. Yani simetri ekseninin o x ile absisin x'i aynı x'ler oluyor arkadaşlarım r 1 bölü 2'ymiş peki k değeri kaça eşittir diye sorulmuş ben parabolun r'sini nasıl buluyordum eksi b bölü 2a formülüyle o halde arkadaşlarım eksi bakın b'si burada k artı 4 eksi k eksi 4 diyorum bölü e, 2a'da şunun 2 katı yani 2k artı 6 diyoruz bu da arkadaşlarım kaça eşitmiş 1 bölü 2. peki içler dışlar çarpımı yaptığımız takdirde eksi 2k eksi 8 eşittir 2k artı 6 gelecektir Eksi 2k'yı sağ tarafa rica ettim. 6'yı da sol tarafa gönderdim. Eksi 14 eşittir. 4k ise k burada arkadaşlarım. Eksi 14 bölü 4'tür. Ya da 2 ile sadeleştirirseniz. Eksi 7 bölü 2'dir arkadaşlarım. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiş dedik. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla. Y eşittir x kare artı 4x artı m artı 7 fonksiyonunun en küçük değeri 15 olduğuna göre m kaça eşittir? En küçük değer dediği şey k arkadaşlarım tepe noktasının ordinatı 15'miş. Pekala o zaman tepe noktasının apsisini bulmakla işe başlayalım. Eksi b bölü 2a ile buluyordum. Eksi b'si burada eksi 4'tür. 2a'sı da 2 kere 1'den 2'dir. Yani parabolümüzün r'si eksi 2'ymiş. O halde k'yı bulmak için eksi 2'yi yerine yazıyorduk. Ee, ne demeye çalışmış bize? f eksi 2'nin 15 olduğu bilgisini vermeye çalışmış. Biz de o bilgiyi anladık. Şimdi artık eksi 2'yi yerine yazmanın zamanıdır. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere eksi 2 eksi 8 yapar. Artı bir m'miz bir de ye, e, 7'miz var. Eşittir kaçmış arkadaşlar? 15. Pekala. Eksi 8 7 daha eksi 1 yapar. 4 daha 3 gelir arkadaşlarım. 3'ü karşıya gönderirseniz m sayısı buradan 12'nin ta kendisi gelir. Yani bizim cevabımız d seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. 5 sorumuza doğru geçtik. Sağ üst tarafta x kare eksi 4 çarpı k artı 1x eksi bir parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre k değeri kaça eşittir diye sorulmuş. Bir parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse arkadaşlarım e, r'si sıfırdır. r'sinin sıfır olması demek eksi b bölü 2a'sının sıfır olması demektir. Ve burada da bunun sıfır gelebilmesi için b'nin sıfır olması şarttır. b dediğimiz şey neydi? x'in kat sayısıydı. x'in kat sayısı burada kaç arkadaşlar? İşte bakın şurası. 4 çarpı k artı 1. Bu neymiş 0 O halde bunun sıfır olabilmesi için şu kısmın sıfır olması gerekiyor. Yani k'nın 1 olması gerekiyor arkadaşlarım. O halde cevabımız a seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bizden k istenmişti çünkü. 6 soru. Aşağıda fx parabolü verilmiş. Buna göre f3 ile f-1'in toplamı isteniyor sevgili arkadaşlarım. Pekala ben f3 ve f-1'in toplamını nasıl bulurum? Hemen şöyle diyoruz bakın. Ben parabolün x80'ini kestiği noktaları yani köklerini de biliyorum. O halde ben bu parabolü yazmaya gayret göstereyim. Y eşittir. Bakın A çarpı A'yı yazdık. Başka sayıydı. Bir kökümüz eksi 2 olduğu için x artı 2 çarpanı vardır. Diğer kökümüz 4 olduğu için x eksi 4 çarpanı vardır diyoruz. A'yı bulabilmek için 0'ı yerine yazıp karşımıza eksi 8 diye bir sonuç almamız gerekiyor. Eksi 8 eşittir A çarpı. Bakın x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 artı 2'den 2 gelir. 0 eksi 4'ten eksi 4 gelir. 2 kere eksi 4 eksi 8'dir. Karşı tarafta da eksi 8 var. Burada sadece 1 kaldı. Demek ki a kaça eşitmiş arkadaşlar? 1'miş. O halde benim parabolüm aslında x artı 2 ile x eksi 4'ün çarpımıymış. Çünkü buradaki a'nın 1 olması demek burayı hiçbir şartta etkisiz, her şartta etkisiz eleman yapacak demektir. Pekala parabolü bulduk. Şimdi f3 ile f eksi 1'in toplamı istenmiş. F3'ü bulmak için x gördüğüm yere 3 yazacağım. 3 artı 2 5 yapar. 3'ten 4'ü çıkardım eksi 1 geldi. Çarptım eksi 5 geldi. Bakın burası eksi 5'miş. Şimdi bir de eksi 1 yazacağım. Eksi 1 2 daha 1. Eksi 1 eksi 4 daha eksi 5 yapar çarpımları yine eksi 5 gelecektir dolayısıyla bu da eksi 5'miş toplamları sorulmuş toplamları eksi 10'dur arkadaşlarım doğru cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 7. soru ki bu sayfanın son sorusu aşağıda fx parabolü verilmiş ax karartı bx artı c gördüğünüz üzere x eksenine hiçbir şekilde değmemiş aklımıza ilk gelen şey ne delta'nın sıfırdan küçük olması bakalım sorumuz bununla alakalı mı? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi aşağıda bazı ifadeler var ve delta'ya benzer ifadeler de olduğu için acaba doğru yolda mıyız diye düşünelim ve delta'yı hesaplayalım. Delta'mız b kare eksi 4ac idi. b kare eksi 4ac. Ne dedik sıfırdan küçük. Eksi 4 ac'yi karşıya gönderirseniz b kare küçüktür 4ac diyebiliriz. Ki gördüğünüz üzere b kare eksi 4ac yalnız yanlıştır diye sorulmuştu. Bu doğru olduğu için bunu sildik bunu işaretleyemeyiz. Pekala şimdi devam edelim farklı yorumlarla. Bakın bizim parabolümüzün kolları yukarı doğru olduğu için şuradaki a'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bakın burada da zaten a sıfırdan büyüktür demiş. Bu da doğru. Şimdi arkadaşlarım parabolümüzün tepe noktasının absisine bakalım. Parabolün tepe noktasının absisi burasıdır ve pozitiftir. Dolayısıyla eksi b bölü 2a'nın pozitif olması gerekiyor. Şimdi A'nın ben pozitif olması gerektiğini bulmuştum. Bunun pozitif olabilmesi için eksi B'nin B'nin negatif olması gerekiyor. Çünkü eksi ile eksi'yi çarpıp pozitif bir sonuç bulmamız gerekiyor. Yani B neymiş arkadaşlar? Negatif. Bakın B şıkkında B'nin negatif olduğunu da dile getirmiş. Daha sonrasında ben B'nin negatif olması gerektiğini biliyorum. C'nin de pozitif olmasını biliyorum aslında. Neden? Çünkü C dediğimiz yer şurasıydı. X'e sıfır verirseniz C burası olur. Dolayısıyla ikisinin çarpımı da negatiftir. Bakın b kere c negatif demiş. Yani bu da doğru. Bunu da sildim. Demek ki cevabımız f a kare çarpı b küçüktür sıfır olacak. Ki zaten aşikar bir sonuçtu. Neden? Çünkü bu parabolün x ekseninin altında kalan hiçbir kısım olmadığı için bu parabolün negatif değerli olduğu bir bölümde yoktur. Ama bize burada ne demiş? f'in bir sonucunu negatif göstermiş. Demek ki baştan yanmış arkadaşlar. Cevabımız eşit olacaktı. 55. sayfamızdayız, 8. sorumuzdayız. Y eşittir x kare eksi 3x artı 5 parabolü ile y eşittir 8 eksi x doğrusunun kesim noktalarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Kesim noktalarını bulabilmek için parabolle doğruyu birbirine eşitlememiz gerekiyordu ortak çözüm yapacağız çünkü. Bunu yazdım. Hepsini sol tarafa davet edelim. X kare eksi 2x eksi 3 olacaktır. Eşittir 0 dedim. Şimdi bunun köklerini bulacağız. xe x ve -3'e artı 1 dersek. Bir kökümüz 1 Diğer kökümüz ise 3 olacaktır Şunların eksilisi oluyordu Pekala bize noktayı sorduğu için Ordinatları da gerekiyor Eksi 1'i yerine yazarsanız arkadaşlarım Şurada ya da e, şurada da yazarsanız olur Hiç fark etmez şurada yazmak daha mantıklı 8 eksi 1'den 9 yapar arkadaşlarım Yani eksi 1'e 9 şıklarda var mı? Yok demek ki şuradan gelecek cevap 3'ü burada yerine yazarsanız 5'e sevgili arkadaşlarım pardon 3'e çünkü ikisi 3 oldu artık. 3'e 8'den 3'ü çıkardık 5. 3'e 5 noktası kesim noktalarından birisidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı dedik 8. sorumuz için. Ve geçtim 9'a. X kare artı M artı 3 çarpı X artı bir parabolü. X artı 3 doğrusuna teğet olduğuna göre M'nin alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş. Şimdi teğetlik durumu iki noktada kesme durumu veya hiçbir noktada kesmeme durumu neyle alakalıydı? Delta ile. O halde ben diyorum ki demek ki bunların ortak çözüm yapıldığı takdirde delta sıfıra eşit olmak zorundaymış. Çünkü teyit diyor. O halde x kare dedim bakın artı m artı 3 çarpı x artı 1 eşittir x artı 3'ü yazdım ben buraya. x artı 3'ü sol tarafa davet edeceğim. x kare artı bakın burada m artı 3 tane x vardı. Bir tane eksi x gelince ne kalır? m artı 2 tane x kalır arkadaşlar. Birden 3'ü çıkarırsanız da eksi 2 olur eşittir 0 dedik. Hadi bunun deltasını bulalım mes eşitleyelim sıfıra. Deltası b kare eksi 4 ac B'si şurası. Bunun karesini alırsanız m kare artı 4 m artı 4 gelir. Eksi 4 çarpı 1 çarpı bakın 1 a. C'si de eksi 2. Yani arkadaşlar bunu sıfıra eşitleyeceğiz. m kare artı 4 m dedim şimdi bekliyorum. Bakın şurada artı 4 var. Şurada ise eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsanız artı 8 gelecektir. Eşit dedim sıfıra. Şimdi burada bize m'nin alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuştu arkadaşlarım. Peki ben burada m değerlerini bulmak için çarpanlarını mı ayıracağım? Hayır böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü dikkat edin burası m'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem. Ve e, burada m'nin alabileceği değerler demek bu denklemin köklerinin çarpımı demektir. Bunların çarpımı demek bu denklemin köklerinin çarpımı demektir. Ki bakın yanlış yazmışız orayı da. Şurası eksi 8 artı 4 daha kaç yapar? Tabii ki artı 12 yapar. Şurası eksi 4'tü. Pekala. Bunun kökler çarpımına nedir? C bölü A'dan 12 bölü 1, 12'dir arkadaşlarım. Dokuzuncu sorumuzun cevabı da A şıkkına verilmiştir diyeceğiz. Ve devam ediyorum 10. sorumla. Aşağıda f x parabolü verilmiştir. f x parabolü. Bu arkadaşlarım A artı B kare artı C soruluyor. Bakın A B C'de işte burada. Pekala şimdi c'yi direkt bulabiliriz. Çünkü bize y eksenini kestiği yeri vermiş. Parabolün y eksenini kestiği yer c'dir arkadaşlarım. Dolayısıyla c eksi 12'dir dedik. Yani şurayı işaretledim eksi 12 diye. Şimdi gelelim a ve b'yi bulmaya nasıl bulacağız? Bakın bizim parabolümüz eksi 2 için 0'dan geçmiştir. 7 için 9'dan geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Ve 0 için 12'den geçtiğini eksi 12'den geçtiğini görüyoruz. Pekala şimdi x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam şurada. Böylelikle ne gelir? 4A eksi 2B. -12'ydi eksi 12 idi. Eksi 12 eşittir 0 diyeceğim ya. Eşittir 12 diyebilirim. Hatta böylelikle 2A artı B değil eksi B. Yani 2'ye böldüm. Eşittir 6 diyebiliriz arkadaşlarım. Bu cepte kalsın. Bu 1. 2. 7'yi yazınca 9 alacağız. Şimdi 7'yi yerine yazalım. 49A artı 7B. Şurası eksi 12 idi. Eşittir 9 dedim. Bunu karşıya atarsanız 49A ve artı 7B'nin aslında 21'e eşit olduğunu 7 ile sadeleştirirseniz de 7A artı B'nin 3 olması gerektiğini görürsünüz. Bakın yazıyorum 7A artı B eşittir 3 dedim. Şimdi gelin bu ikisini taraf tarafa bir güzel toplayalım. Toplarsanız 9A gelir eksi B ile artı B birbirini götürür. 6 artı 3 9 gelir ve A da buradan 1 olur. Bakın bu da 1'miş. Şimdi gelin şurada bulduğumuz A'yı yerine yazalım. 2 eksi B eşittir 6 ise B tabi ki eksi 4'ün ta kendisidir. Burada b kare demiş. -4'ün karesi 16 yapar. 1 ile 16'yı toplayın 17. 12 çıkarın. Tabii ki sonuç 5 kalır arkadaşlarım. Doğru cevabımız d seçeneği olacakmış. Geçtim 11'e. Aşağıda tepe noktası a olan bir parabol verilmiş. Bakın tepe noktası şurası. 2'ye 3 koordinatlarına sahip. 0 için 7'den geçmiş. f-1 ile f3'ün çarpımı sorulmuş bize. Tepe noktası bilinen parabolün denklemini uygulayabiliriz. Y eşittir diyorum. Tepe noktası 2'ye 3 olduğu için... A çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3 diyebiliriz. Şimdi 0 için 7'den geçtiğini bildiğimiz için A'yı da burada bulabiliriz. Bakın 7 eşittir 0 yerine yazıyorum. A çarpı 0'dan 2'yi çıkardım. Eksi 2 karesini aldım. 4 artı 3 diyorum. 3'ü karşıya atarsanız 4 eşittir 4 A olur. Ve A buradan kaç gelir? 1. Yani benim parabolüm şurada 1 yerine yazarsanız aslında x eksi 2'nin karesi artı 3'müş. Şimdi bana diyor ki f-1 ile f-3'ün çarpımı. Yani x gördüğün yere eksi 1 yaz demiş burada. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 yapar karesini aldınız, 9 artı 3'ten 12 gelir. Yani şu kısım 12'ymiş. Bir de x gördüğün yere 3 yaz demiş. 3'ten 2'yi çıkardım. 1, 1'in karesi 1, 3 ekledim 4. Yani burası da 4'müş. O halde sevgili arkadaşlarım 12 ile 4'ün çarpımı sorulmuş bize cevabımıza biz C seçeneği diyeceğiz 11. sorumuzun. Ve geçiyorum 12'ye 12. soru bu testin artık son sorusu. Eşitsizlik de parabolün birleştirilmiş hali diyebiliriz. y x² parabolü ve y -x artı 8 doğrusu gösterilmiş arkadaşlarım. Buna göre taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Bölsevin uzunca süredir sormadığı bir soru tipi arkadaşlarım. Zaten dikkat ettiyseniz konu anlatımında da böyle bir şey anlatmadım. Ama karşınıza ne olur, ne olmaz, çıkar çıkmaz diye ben size yine de bir örnekte göstermek istedim bunu. Ee, ama karşınıza çıkacağını düşünmüyorum. Yine de dikkatli dinlemenizde fayda var. Çünkü e, konuyu da genel hatlarıyla anlamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlarım bakın. Benim parabolüm bu. Ee, şuradaki kökü bulabiliriz tabii ki. Buradaki kök arkadaşlarım e, şurayı sıfırlayan değerdir. Yani 8'dir. 0 ve 8 diye benim parabolümün kökleri var. Ve bu parabolün arkadaşlarım şurada tepe noktasının ordinata eksi 16'ymış. O zaman kendisi nedir? 4'tür neden 0 ile 8'in tam ortasıdır tepe noktası. Pekala ister parabolün tepe noktası bir, pa, tepe noktası bilinen parabolün denkleminden ilerleyin. isterseniz kökleri bilinen parabolün denkleminden ilerleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Gelin tepe noktası bilinenden ilerleyelim. Y eşittir A çarpı. Bakın tepe noktamız R'si 4 olduğu için x, x 4'ün karesi. K'sı eksi 16 olduğu için eksi 16 diyorum. Peki A'yı nereden bulacağım? Bu parabol 0 sıfır için 0'dan geçiyor. 0 sıfır eşittir 0'ı yerine yazıyorum. A çarpı 16 eksi 16 dedim. Buradan 16 a eşittir 16 ise tabi ki a kaçtır 1'dir. Yani artık ben parabolün denklemine y eşittir x eksi 4'ün karesi eksi 16 diyebilirim direkt. Hatta ve hatta bunu açacak olursanız x kare eksi 8x artı 16 eksi 16 derseniz cart cart gider x kare eksi 8x 3 benim parabolüm. Ve sevgili arkadaşlar doğrumun ismi de bu. Şimdi gelelim bu taralı bölgeyi ifade eden eşitsizliğe. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlarım parabolün iç tarafı kalmış. Dikkat ettiyseniz parabolde herhangi bir noktaya işaretlediğiniz zaman bunun üstünde kaldığı için ben artık diyorum ki demek ki y'ler yler büyük veya eşittir. x kare eksi 8x yani parabolden büyük veya eşit olan noktalar diyorum. Peki bu eşitlik nereden geldi? Bakın parabolün çizerken kesikli çizgiyle çizmemiş. Bakın burada kesikli çizgiler böyle oluyor. Kesikli çizgi çizmezse eşitlik var. Yani direk çizerse eşitlik var. Kesikli çizgide çizdiyse eşitlik yoktur arkadaşlar. Peki şimdi doğruya geçelim. Doğru da burada bakın kesikli çizgi. Doğrunun alt tarafında kalan bölgeler olduğu için y diyorum. Kesikli çizgi olduğu için küçüktür diyorum. Alt tarafında olduğu için küçüktür dedik. Ve eksi x artı 8 diyeceğiz arkadaşlar. İşte benim eşitsizlik sistemim bu. Peki bu hangi şıkta verilmiş ona bakalım arkadaşlarım. Bakın x kare eksi 8 x'ten küçüktür demiş kaybetti. Küçük veya eşittir demiş kaybetti. Çünkü büyük veya eşit olanı alıyoruz biz. Bakın bu da büyük veya eşittir ama artı demiş bu da gitti. x kare eksi 8x büyük veya eşittir tamam. Eksi x artı 8 bu da küçüktür. Bakın cevap D seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Evet 55. sayfamızın çözümlerini de tamamladık. Ve medium teste doğru yola çıkacağız. Medium teste mavi teste jet uçak testinde <gülüyor> görüşürüz Sizleri seviyorum arkadaşlarım hoşça kalın sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmamayı lütfen unutmayın